Üçer Otogaz Mühendisine herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 1973 model V-115 bir Mercedes aracımız var. Aracın sahibi Fethi Bey ile bugün araç hakkında güzel bir içerik çıkartacağız. Çıkartmaya çalışacağız sizin için. Fethi Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Bizlerdeyiz. Teşekkür ediyoruz öncelikle. Araç hakkındaki hikayenizi öncelikle öğrenmek istiyoruz. Bize birazcık bahsederseniz çok sevinirim. Ya şimdi bu araç aslında benim üniversiteden hayalimdi. Eskişehir'de birkaç tane gördüm bu araçtan. Gördüm dedim ki ya bu arabadan alacağım okul bittikten sonra. Aradan 20 yıl geçtikten sonra sonunda araca sahip oldum. Herkes alma son sahibi olursun. Uğraşamazsın. Parçası çok pahalı. Mercedes binemezsin. Demesine rağmen hiç kimseye kulak asmadım. Sonra gittim arabayı aldım. Arabayı aldıktan sonra tabi bilmediğim bir araçtı. Sonradan öğrendim her şeyini. Mesela... Bindiğimde çok garipsedim. Bir tane kol var şurada. Silecek kolu var. Diyorum acaba bunun farları nereden yanıyor? Ee, toplamak için bayağı uğraştım. Bazı şeylerini de orijinale çevirmeye çalıştım elimden geldiği kadar. Ee, ama bu süreçte bayağı zorlandım. Çünkü bu arabanın piyasasını bilmiyorum. Evet otomotiv sektöründeyim ama ilk defa bu tarz bir aracıyla e, çalışıyorum. Birkaç yerden fiyat aldım. Bizim piyasamızda da şöyle bir şey var sanayicilik ortamında. Türkiye göre muamele yapıyorlar. Ee, i̇lk aldığımda birkaç parçası eksikti aracın. E, bayağı bir fiyat araştırması yaptım, piyasayı da bilmiyorum. E, hemen hemen Türkiye'nin her yerini aradım. Ee, Ankara'da Hurdacılar Sanayi sitesinde bir abinin bu arabaları parçaladığını ve parçalarını sattığını söylediler. Arabayı aldım, direkt onun yanına gittim. Sağ olsun bütün parçalarımı taktı, hatta bana ekstradan iki tane arka amortisör verdi. 500 lira gibi de komik bir para aldı benden. Sonrasında şimdi araca bakıyorum bazı eksikler var yani biniyorsam keyif almalıyım yani evet klasik tamam gidemiyorum durduruyorlar fotoğraf çekmek istiyorlar işte bir şeyler soruyorlar ama evet sadece hani keyif o değil insanların bakması şey yapması ben içindeyken binerken şöyle koltuğuma yaslanıp keyif almak istiyorum istediğim gibi olmaya başladı servise götürdüm. Serviste aracı boyattırdım. E daha öncesinde araçta LPG vardı fakat sistem çok eskiydi. Sistem eski olduğu için motoru yaparken bütün sistemi söktük attık. E, sonrasında internette araştırdım bu işi kim yapar, kim iyi yapar. Yorumlara baktım. En son 3L Otagoza ulaştım. E, yani hiç kötü bir yorumunu görmedim. Herkes memnundu yap, yapılan işten. Ben de arkadaşlar aradım sağolsunlar. Hemen yardımcı oldular, davet ettiler. Ee, geldim, şimdi tekrar LPG taktırıyoruz araca. Yeni bir sistem. Ee, böyle daha iyi olacak. Bize bu hikayenizi ve hatıranızı anlatmanızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Üçer ailesi olarak. Güzel bir video oldu. İzleyicilerimize de söylemek istediğinizde ekstra bir şey var mı? Bir tane araçtan bir arkadaş in dedi ki hayalimi yaşıyorsun. Sen de yaşayabilirsin ama insanların gözünde şöyle bir şey var eski araba bizi yolda bırakır eski araba parçasını bulamayız işte uğraşamayız emin olun şuna emin olun hiç korkmayın keyfi farklı ee, emin olun bütün parçalarını bulabilirsiniz bu arabaya bindikten sonra aldığım keyif çok farklı yani dedim ki ben bugüne kadar arabaya binmemişim dedim herkese teşekkür ediyorum korkmayın alabilirsiniz hayalinizi yaşayın Çok araştırdım. Sonra internetten dedim. Sonra öyle tesadüfde konuşurken, dün arkadaşla dedim ki ya gaz taktıracağım ben dedim. Nerede taktıracaksın dedi. Dedim ki şey dedim, 3 ay otogazlı. Dedi ki ben, ben de orada taktırdım araba dedi. E memnun musun dedim, memnunum dedim. E memnunum deyince zaten o zaman kafamda hiç soru işareti kalmadı. Hemen arkadaşları aradım, ben de bir aldım. Geldim, başladık işte. Yani şöyle diyeyim hiç yabancılık çekmiyorum. Sanki ben buraya yıllardan beri geliyormuşum gibi.